toplumundaki Müslümanlar korkusuzluğu rahatça savaşa girmek gibi zannediyorlar. Savaşa giden bütün süreçlerin içerisindeki cesaret biçimini yaşamayan bir Müslüman zaten korkaktır. Ya da her yerde her düşündüğünü söyleyebilmek gibi görüyorlar. Bu da bir şey olarak adlandırılabilir. Çünkü Allah Azul Celal'in Kur'an-ı Azimuşşan'da beyan ettiği Havf kelimesi ve takva kelimesi var. Takva zaten korkmak değil. O Allah'a sığınmaktır. Haf kelimesi ise zanna ya da bilgiye dayanan bir işaretten yola çıkarak istenmeyen bir şeyin meydana geleceğini beklemektir. Yani bir varlığın size bir şeyden korkutmasıyla sizin korkunuz mümkündür. O halde korku sizin temelinizde, sizde var olan bir şey değil, öğrendiğiniz bir şeydir, size öğretilen bir şeydir. Çünkü haf kelimesinin Kur'an-ı Azimüşşehir'deki zıttı emandır. Eman'e, emanda olmak yani güvende olmak. Bu da hem dünyevi hem de uhrevi olan meselelerin kökünde beyan edilir. Ve emanı ilahi olarak adlandırılır. Yani şöyle izah etmek lazım. Müslümanlar nasıl korkaktır birazdan anlatacağım da neden korkak oldu Müslümanlar da. Hakikat şu. Cenab-ı Hakk'ı tanımayan Müslüman korkaktır. Çünkü Allah'ın emanından haberi yok. Allah bizim Allahu Zülcelal bizim hayatımıza nelere güvence vermiş? Nelerin garantisini beyan etmiş? Hangi garantileri önümüze sermiş? Bunu bilmeyen bir adam Rabbinin zati sıbuti sıfatlarını bilmeyen bir adam Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın hayatının içerisinde Cenab-ı Hakk'ı tanımlama biçimi ve o tanımını hayata koyma biçimini bilmeyen bir adam korkaktır. Alnı secdeye değmeyen bir adam korkaktır. Askerde olamaz. O halde bugünkü insanların da işlerinde var olan korku onları en büyük çerçeveden düşünülünce A'dan Z'ye Rabblerini tanımamaktan kaynaklanmaktadır. Rabbini tanımadıkları içinde korkak olmuşlardır. Birinci maddeyi şuradan başlayalım. Ne zaman korkmaya başladık? Biz ne zaman ki emri ilahiden çıktıysak, emri Resul-i Kibriya aleyhisselatü ve selamdan çıktıysak korkak olduk kardeşim. Namazı kılmıyorsan, orucu tutmuyorsan Kur'an-ı Kerim'i okumuyorsan yaşamıyorsan Allah Resulü'nün sünnetini kendi hayatına bugün benim hayatıma bir sünnet daha koyabildim mi koyamadım mı diyemiyorsan sen korkaksın aksi mümkün değil çünkü biz yeryüzüne emanla geldik Hz. Adem ve Hz. Havva Hanım'sın genlerinde korkaklık yok eman var Neyden korkabiliriz? Zatı ilahiden değil, Zatı ilahinin rahmetinden uzaklaşmaktan korkabiliriz. Nefse emmaneden korkmayız. Nefse emmanenin bize oynayacağı oyundan korkarız. Şeytandan korkmayız. Şeytanın bizi kandırabilirliğinden korkarız. Çünkü bizim genlerimizde temel olarak bakarsanız korku fonksiyonu yok. Ama bizi emana bağlayan ana hattı kestiğiniz anda otomatik olarak korkuyu öğrenmeye ve onu yaşamaya olan talep doğar. Bu toplum cimrileştikçe korku, korkuları arttı ve bu korkular bu toplumu vahşileştirdi. Ama bir hakikat var. Allah bu rızkı veriyorsa verdiği rızkı sen dağıtmayacak halde yaşıyorsan Allah senin rızkını azaltıyor. Allah senin rızkını azalttıkça sen doğal olarak fakirleşiyorsun. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki ben bir verin on vereceğim. Bakın sadaka vermek bir tavsiye değildir. Bir emirdir. Allah'ın bir emridir. Hatta ilk emirlerinden. İlk yani. emridir. Onu emir olmaktan çıkardılar. Yapsan güzel olur'a getirdiler. Ya abi ben fakir bir adamım nasıl sadaka vereceğim diye ne? cevap. Günde bir tane ekmek alacak paran olsa ve hatta o ekmeği de askıdan almış olsan. Para yok. Askıda ekmek diye bir şey var. Fırına gittin adam dedi ki askıda ekmek mi istiyorsun? Evet fakir al bir tane al. Çıktın oradan bir dilimi kestin. Islattın orada bir kuşa yedirdin mi? Senin sadakan bitmiştir kardeşim. Sadaka günlüktür. Beş vakit namaz gibidir. Ve herkes kazandığını karşısında o sadakayı günlük ödemeye mecburdur. Ama bu millet cimrileşti. Cimrileştikçe korkaklaştı. Ve hatta öyle cimrileşti ki bir başka topluma, bir başka topluluğa, bir başka insanlara verilen şeye de laf etmeye başladı. Anlayamadığımız şey şu kardeşim. Rızkı veren Allah'tır. Sen sana geleni dağıtmadıkça fakir kalmaya mecbursun. Dolayısıyla meseleyi şuraya getirmeye gayret ediyoruz kardeşler. allah Zülcelal diyor ki Ali İmran suresinin beyanatıyla. Şeytanın dostlarını korkusuna bakmayın. İman ettiyseniz asıl korku bendenle. O zaman sahabenin ne yaptığına bakalım sahabe ikram İkram Efendimiz müşriklerin gücünü değil, kendi yapacaklarını ve neyi eksik yaptıklarını konuşurlardı. Korkak Müslümanlar yorumcudur. Korkaklar hep yorum yapar. Neyi yorumlar? Geçmişi, müşrikleri, bize yapılacakları ve olabilecekleri. Bakıyorsunuz sevgili gençler, şu anda insanların hastalıklarının temelinde Lokman hekimin söylediği bir beyanat var. Korkular hastalıkların köküdür. Her korku vücutta bir organı bozar. Müslümanların dirayeti, daha sağlıklı olmalarının sebepleri ümit var oluşları ve cesaretlerindendir ve onların tek bir cesaret kaynakları vardır. Rızkımız Allah'tan, ömrümüz Allah'tan. Şimdi sona doğru geldiğimizde 3 tane etikerme var. Bu üç tane ayet-i kerime bir Müslümanın korkusuz olabilmesi için gereken şartları Cenab-ı Hak bize anlatıyor. Bir tanesi Taha suresi 112. ayet-i kerime. Allah azücala diyor ki Her kim hiç küçük, büyük, iş adamı fakir, zengin değil her kim ve men mümin olarak iyi olan işlerden yaparsa artık o ne zulümden ne de hakkının çiğnenmesinden korkar. Şimdi yollara çıktı o millet. Susma. Sustukça sıra sana gelecek. Bağırınca bir şey olmuyor kardeş. Tarih boyunca sokaklarda bağırıp da kimse bir şey elde edemedi. Ne yaparak bir şey elde etti? İyi bir şey yaparak. 2. Nur suresi 37. ayet kelime. kerime. Onlar... Ne ticaret ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten koymadığı insanlardır. Onlar kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar. Bu dünyada korkacak hiçbir şeyleri kalmamıştır. Çünkü ticaret yaparken de Allah derler, otobüste de Allah derler. Ne yaparlarsa yapsınlar tek bir bakış alıştı vardı kafasında. Allah ve Resulü şimdi burada bana neyi emrediyor? Şimdi bana burada neyi yapmamı söylüyor? Nur Suresi 50. ayet kime Allah yüce diyor ki: "Efî kulûbihim maradun." Kalplerinde bir hastalık mı var? Yoksa şüphe içinde midirler? İki ihtimal var diyor Allah. Ya yani bunların kalpleri hasta, ya da içlerinde şüphe var. Ne için? Yahut Allah ve Resulünün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır. Asıl zalimler kendileridir. Şimdi şunu anlatıyoruz kardeş. Bir insan, bir Müslüman neden korkaktır? İyi iş yapmaktan vazgeçmiştir. Başkalarına iyilik yapmaktan ve bunu kafaya koymaktan vazgeçmiştir. Abi ben bu 24 saat içinde gerek sadakayla, gerek güzel bir sözle, gerek bir kardeşimin derdini çözmek uğrunda bugün en az bir tane iyiliğim var mı yok 2. Bugün Rabbimizi zikrettim mi? Namaz, oruç ve zekatın dışında Allah'ı zikrettim mi ve 3. Onların emirlerinin dışında bir şey yaptın mı, yapmadın mı? Eğer bu üçü sende varsa sen şüpheye düşemezsin. Sen şüpheye düşmezsen sen korkusuz olursun.